Değerli vasfı mensupları Bugün Tören vasıtasıyla bir araya Geldik ama e, Maalesef üzüm, Üzücü bir haberle başlamak istiyorum ee, Ankara Gücü Kulübü'ne 12 yıllık başkanlık yapmış Sayın Cemal Aydın'ın Vefatını yeni öğrendik ee, Nihatinde Ankara Gücü'nde çok ciddi emeği olan, hatta bugün basın toplantısı yaptığımız tesislerin yapımında, temel atmasına yapımına kadarı emeği geçmiş bir başkan olarak bugün onun yaptığı mekanda bir basın toplantısı düzenliyoruz Bu bizi ee, fazlasıyla, bu olay daha doğrusu bu haber fazlasıyla üzmüş bulunmaktadır. Ben önce camiamıza, ailesine ve Türk Spor camiasına baş sağlı diliyorum. Allah rahmet eylesin diliyorum. Diyorum. E, programı bilmiyoruz. Şu anda daha olay yeni öğrendik. E, ama Ankara bir Camiası olarak e, emeği geçmiş bir başkan olarak e, Ankara gücü üzerine düşen Ankara gücü camiası üzerine düşen her şeyi yapacaktık diyoruz. Tekrar rahmetle ee, sizin huzurunuzda anlıyorum. Evet bugün Alagöz Grup Ankara Gücü Futbol Kulübü'nün e, Sponsorluk Töreni için bir aradayız. Ben önce Belki bu tören biraz geç oldu. Ama Yaz dönemi Yaz dönemi kongreden sonra yeni yönetimle başladığımızdan beri ala göz grubu her zaman yanımızda hissettik ve yanımızda gördük. Hem maddi hem manevi olarak kulübümüze çok ciddi destekleri oldu. Bu desteklere de bu süreci devam ettiren arkadaşımız Mustafa Başer'e teşekkür ediyorum bir emek sarf etti. Ama hepsinden önemlisi hiçbir hesap, kitap yapmadan ne zaman sıkıntılı bir sürece girdiğimizde e, Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Can Türk Alagöz'ü her zaman yanımızda hissettik ve gördük. Bu desteklerini hep aldık. Ee, gerçekten bugüne kadar e, Ankara Gücü Kulübü'nün bu sıkıntılı döneminde biliyorsunuz bizde olmazsa olmaz transfer yasaklarımız oldu. O süreçte bize ciddi destekleri oldu. Daha sonra bu desteklerinin bir kısmını sponsorluk olarak devam etlerdi. Ee, geçen gün Balıkesir maçını da davet etti. Kendisi geldi sağ olsun. Daha önce Nazilli Kupa maçına da geldi. Orada atmosferi görünce hiç biz talep etmeden kendisi ayrıca maddi desteklerini ilettiler. Gerçekten özellikle spor camiasının ee, özellikle futbol kulüplerinin çok sıkıntılı bir dönemde hem maddi hem de manevi olarak Alayöz Holding'in ve Başta Dönetim Kulübü Başkanı Can Türk Alagöz'ün desteklerini bu kulüp bu camiye unutmaması lazım. Ee, gerçekten şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. Hesapsız sıkıntımız neyse o anlamda hesapsız parayı gönderdi. Bu parası ne ee, Herkes hesabını kitabını bilir ama bu bir Ankara gücü bağı, bir dostluk nişanesi olarak biz bunu algılıyoruz. Bu anlamda da e, Ankara gücü kulüp başkanı olarak bundan sonra kulüp başkanlığı yapacak, yönetim kurulu üyeliği yapacak e, gelecek nesillere de burada bir mesajımdır. Bu sıkıntılı dönemde Ankara gücünün sıkıntısını giderilmesiyle ilgili. E, Alagöz Holding'i ve Can Türk Alagöz'ü unutmamalarını özellikle hasretini rica ediyorum. Bu süreçte de o sürecin diğer bürokratik ve, e, e, iş, diğer işlemlerle ilgili süreci de e, Mustafa Başar sağ olsun çok ciddi emekleriyle sarf etti. Biz de e, e, Mustafa Başar biz de başkan yardımcısıdır. Ama e, aynı zamanda Can Türk Bey İğdır Spor Kulüp Başkanıdır Kendisi İğdır'lı olduğu için bir hemşerilik Bağı olarak o kulübü e, Hemşerilerinin Beklentisi olarak e, Bir yerleri getirmek için Ona ciddi sorumlular yüklemiştir Bu anlamda da ciddi katkılarının Olduğunu da biliyorum Biz de Ankara Gücü olarak Ankara Gücü Yönetimi olarak e, Bizzati Mustafa Başar'ın öncülüğünde İğdır Spor'a yapacağı katkıları için elimizde ne geliyorsa buna hazır olduğumuzu kendilerinin huzurunda ifade ediyorum. Nihayetinde özellikle Anadolu'da sporun gelişmesi, özellikle futbolun gelişmesiyle ilgili ciddi ihtiyaç var. Ve bu biliyorsunuz futbol çok ağır bir, ekonomik olarak yükü ağır olan bir spor. Burada iş adamlarımızın bir sorumluluk bilinciyle böyle bir şeye katkı sağladıkları için kendilerine ee, tekrar teşekkür ediyorum. Ee, biz onu unutmayacağız. İnşallah onun katkılarıyla da Ankara çok hak ettiği yere gelecektir diyorum. Ben sözü Cen Bey'e bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Ee, yani bu kadar güzel sözlerden sonra ben benim ne, ne söylemem gerekeni bilmiyorum Ama öncelikle e, değerli başkanımız Cemal Aydın Başkanı Allah rahmet etsin diyorum. Ben de buraya gelirken öğrendim. Ailesine, büyük camiyeye başsağlığı diliyorum. Allah sabır versin. Mekanı cennet olsun. Ee, çok emekleri vardı Ankara Gücü Kulübü'nde. Mekanı cennet olsun inşallah. Ee, değerli Başkanımız gerçekten çok, çok onur edici, çok güzel şeyler sözler söyledi bizim için. Hakikaten. Ee, tabii Ankara Gücü büyük bir camiye taraftarıyla e, yönetimiyle e, Türkiye'nin en köklü camialarından bir tanesi bizim için de gururdur bu, bu, bu camianın bir tarafında <gülüyor> durabilmek, görünebilmek bu bir, bir gururdur, bu gururu da siz bize yaşattınız, biz de onun için size teşekkür ediyoruz ee, toplamında amacımız Türk futboluna, Türk sporuna elimizden geldiğince bir şeyler yapabilmek, tabi olay sadece maddiyat değil ee, bu bir gönül işi aslında Hani tek başına parayla, pulla olacak şeyler değil her zaman. E, gönül işi, emek işi. E, ben Ankara gücünü çok seviyorum. E, taraftarını bir kere çok seviyorum. Çok gücü bir kulüp. E, ve Ankara gücünün her zaman hedef yerde olmasını bekliyoruz. İnşallah bu senede e, Süper Lig'e yeniden geri İnşallah. gideceğiz. Şey, ee, Allah bu yolda bizi mahcup etmez, sizi amin, mahcup etmez inşallah. Amin, amin. Ee, bu, bu yolda da bizim elimizden ne gelirse Sayın Başkanım biz onu onun sözünü verebiliyoruz. Allah razı olsun. Maddi manevi her zaman kulübün yanındayız. Ayrıca biz Iğdır Spor e, Başkanıyım ben, e, Sayın Başkanım bahsetti. E, Iğdır Spor'un tesisleri yok, sadı yoktu, i̇şte, antrenman sahaları yoktu. Biz yaklaşık 4-5 aydır şehir şehir gezerken, sağolsun Ankara Gücü Camilası başkanımız e, bir süre tesislerini, antrenman sahalarını bize açtılar. Kullanmamıza izin verdiler. Biz de bu iyiliği unutmayız. E, tamam. yani yeşil sahi her zaman her yerde bulabilirsiniz ama o gönül desteğini bulamazsınız. Biz o gönül desteğini gördük. Biz de o konu destekleriz tamam. e, Sayın Başkanım. İnşallah bu sponsorlukla birlikte e, daha farklı, daha güzel şeyler de yapma şansımız olur. Her iki kulüp için, hatta uygun olursa Anadolu Sporla Ankara Gücü'nü kardeş kulüp <gülüyor> yapalım inşallah diye inşallah. düşünüyorum. İnşallah. Ankara Gücü gerçekten bu ülkenin en güçlü kulüplerinden. Yani Ankara Gücü'nün taraftarı bile zaten hani yeterli bir renkleri güzel, camiye güzel. İnşallah biz de bu camiyede birlikte ismimizle aslında değer katıyoruz. Onu da söyleyeyim başkanım. Biz sadece, evet, biz Ankara Hücum'un aslında ismini kullanıyoruz. Evet, Bizim e, maddi desteklerimizin hiçbir anlamı yok o anlamda. Yani bu desteğin yanında o göz ardı edilebilir bir destektir. Ben çok mutluyum. Böyle bir camianın içinde, böyle bir ailenin içinde e, yer almaktan, sizlere yan yana olmaktan. Teşekkür ederiz. E, Mustafa Başkan'ın sağ olsun Iğdır'a elinden gelen desteği veriyor, koşturuyor. Ee, Ankara gücü için öyle. Ee, Tan kardeşim öyle o da gönülden bize destek veriyor sağ olsun. Ben bu camiayı seviyorum. Allah yolunu açık etsin. Allah razı olsun. Ee, Allah utandırmasın. İnşallah en güzel Hı. yerlerde olur. Olacağını inanıyorum ben. Saygılarımızı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. teşekkür ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Ben sadece imzaya geçmeden bir şey daha hatırlatayım. Şimdi eee Can Türk Bey tabi mütevazı bir iş adamımız. Ee, Türkiye'nin en zor döneminde özellikle pandemi sürecinde bütün dünya e, bu hastalığı tedavisi için çaba, e, harcarken işte e, aşı üretme peşinde koşarken Can Türk Bey e, vizyonuyla öngörüsüyle Türkiye'nin sıkıntı yaşamaması için Çin'de üretilen Sinovac aşısının mesilliğini alarak Türkiye'nin e, bu işte gerçekten bunu belki e, burada hissetmiyoruz ama yurt dışına çıktığımızda çok daha hissediyoruz. Geçen aylarda Avrupa'daydım. E, gerçekten çok ciddi bir dram yaşanıyor. E, bu pandemi COVID-19 hastalığından dolayı Can Türk Bey. O vizyonuyla Türkiye'nin büyük sıkıntılar yaşamaması için dünyada ilk aşı e, yapan ülkeler sıralamasında Türkiye'nin girmesine ciddi katkı sağlamıştır. O anlamda hiçbir hesap kitap yapmadan sağlık meselesi olduğunda yeter ki lojistik olarak bu ürünün en kısa sürede Türkiye'ye gelmesiyle ilgili Çinli ortaklarıyla beraber e, ciddi çaba sarf etmiştir. Ben de... Bir spor adamı olarak, aynı zamanda bir ülkenin bir bireyi olarak kendisinin o manevi desteğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü sağlık meselesi olunca diğer bütün alanlar geri plana itilebilir. Ondan da Türkiye'ye ciddi bir katkı sağlamıştır. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. <gülüyor> Bereketli olmasını diliyorum. İnşallah hem kulübün evet. e, Ankara gücünün Süper Ligi çıkmasında önemli bir katkı sağladıkları için camiye olarak oh. e, e, şampiyonlukla inşallah bunu taçlandırın sizin desteğinizle. İnşallah. İnşallah. <Gülüyor> gelişmem başka sözleşme yaptığı sözleşme, sözleşme, sözleşme. sözleşmeler yıllık 2022 yılından sonu bu bu He -he. ha 2022 -203. 2022 -203. 2022 -203. ha tamam. Başkanım, Sayfa'nın biri ne? eksik bırakan <gülüyor> <gülüyor> herhalde bu da 3. yıl için hazırlamışız sürpriz <gülüyor> mi bilmiyorum. <gülüyor> saygı gördüğü için soru <gülüyor> Tamam. Biz Can Türk Bey'i her zaman kendimize yakın hissediyoruz. Bizim için Ankara Gücü'nün ömür boyu sponsorudur diyoruz inşallah. Yeter ki o onun firması yaşasın, iyi yerlere gelsin. Bunu kendisi bize hep her zaman hissettirdi. Teşekkür ediyoruz. Bunun anlam içinde yaptınız. 76 biliyorsunuz zırdırın plakası. Evet. <gülüyor> Başkanım buradayız. Bir teşekkür eder. Tekrar kendisine teşekkür Başkanım. ediyoruz. Hayırlı olsun. Teşekkür geleceğiz miyoruz son. <gülüyor> Arkadaşlar <yaşanın gülüyor> sorusu olacak mı? hangi yetkili yetkili Bugün aynı medikal gider. Kazan Şöyle. birlikte paylaşılmazdı, Biz yine sormuş olalım. Yani bu sözleşmenin maddi karşılığı <gülüyor> nedir? diyor? Şimdi ee, bakın şunu e, konuşmam başladı. Çok rakam telaffuz etmek istemedim. Evet. E, ama gerçekten her sıkıntılı dönemde e, ihtiyacımız olan e, ister sponsorluk olarak, isterse borç olarak e, bu anlamda ciddi destekleri oldular. Şimdi bu ee, biraz onun gizli bir şey değil ama mahremiyeti açısından e, rakamı telaffuz etmek istemiyorum ama bugüne kadarı şahıs olarak en fazla katkıyı sağlamış e, firma tüzel kişilik ve şahsi kişilik olarak Can ve tekrar teşekkür ediyorum bugüne kadar kulübe ciddi destek sağlamıştır. Efendim? Transfer yasa birinci dönemde kendim. birinci dönemin, transfer şey yasa almasında ciddi katkısı olmuştur yani yeni dönemde konuşacak de, mı acaba İnşallah <gülüyor> ihtiyaç kalmaz <gülüyor> yani ihtiyaç kalmaz çünkü hani derler bir genel temeli vardır Allah hastaneye düşürmesin ama eksikliğini vermesin biz transfer yasağı var yine transfer yasamız var ama inşallah kendi imkanlarımızla bunu açmaya çalışırız. Ama e, bu şu önemli, e, Can Türk Bey'in e, Alay Gözü Holding'i bu sıkıntılı dönemde her zaman desteklerini e, beyan etmeleri bizim için önemli. Bu bize ciddi kat, e, güç sağlıyor. Ama e, bir iş yaparken e, önce kurumlar kendi verir, kendi çabalarıyla ayaklar üzerinde durmalı. E, biz eee gerçekten bütün çabalarımıza rağmen aşamadığımız bir sorun olduğunda her zaman başvuracağımız kapılardan biridir. Bunu kendisi hissettirdiği için tekrar teşekkür ediyorum. Transfer döneminde genç ve hareketli gündemle bir talebimiz olacak futbolculara. Yani bayağı çok futbolcumuz var bildiğiniz kadarıyla. Şöyle e, hani iyi futbolcu her zaman her yerde herkes ister zaten de. ama tabii şurada ee, her zaman için benim nazarımda öncelik Ankara gücü, Ankara gücünün başarısı. Ee, aynı anda yürüyebilirse çok daha güzel olur. Eğer bu anlamda bir ihtiyaç olursa başkanı rica ederiz. İmkanlar dahilinde olan bir şeyler. Bu anlamda kapımız açık yani. Evet, mutlu oluruz yani. Bir sorun. Bir beklentimiz yok yani onu, onu söyleyeyim. Bir beklenti içinde değiliz. Ama bizim de ihtiyacımız olursa biz kapıyı biz de çalarız tabii her zaman karşımıza çıkanla da söyleyebilir. Derler tabii yani, yani ya, beklentiler tabii biraz önce söyledim sakıntılar da. Hemen her beklenti Hırspor'un bu sene ligi alıp armada götürecek şeklindeki ama biraz ya, sıkıntılar yaşanıyor sebebi ne? Dö Şimdi Dö Dö Dö Spor. az önce gösterdim. Ee, bizim evet. antrenman sahasında iki tane koyun vardı. Ee, <gülüyor> niye vardı? Çünkü tesis yok. Çim biçme makinesi olmadığı için koyunları orada <gülüyor> otlatıyoruz ki Şimdi öyle bir seriye gelsin diye. Tabii işin espirisi bu. Ama imkansızlıklar yani sadece oyuncu almakla para harcamakla da bu iş olmuyor. Ee, sonuçta bir altyapı lazım. E, tesis lazım, şartların uygun olması lazım. Onu da yavaş yavaş açıyoruz. E, aşıyoruz. Hem kendimiz hem sağ olsun Spor Bakanlığı e, bu anlamda destek veriyorlar. E, i̇nşallah bunları aşarsak daha iyi olacak. Ben bir de şunu söylemek istiyorum böyle parasal konu diye bakıldı. Bazen birinin gözüne inanılmaz sıcak bakmanız bile o paranın çok çok üstünde bir güçtür. Evet. Çünkü o varlığı hissetmek size motivasyon katar. Siz çok daha hızlı ilerlersiniz. Buradaki ilişki, olay sadece kesinlikle para değil. Ben evet. Faruk Bey'le olduğumda e, güç hissediyorum. Yani diyorum Sen ki alırsan. ben bir yerde tökezledim de aslında böyle bir değerli insan var. Bu karşılıklıdır diye düşünüyorum. Bunun parasal değeri Bence yoktur. Sana sadece Aynı bir araçtı. Şey araçtır. Onun, bu değer çok daha büyük benim için. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.